Bu videoda günlük hayatta kullandığımız iki kavramı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Çünkü bu kavramları çoğu zaman karıştırıyoruz. Bahsettiğim iki kavram şunlar, kütle ve ağırlık. Önce bunların ne olduğunu, sonra da niye karıştırdığımızı anlatacağım. Kütlenin tanımı bakış açımıza göre değişir. İlk tanıma göre, ki bu bilimsel tanımı değildir, kütle madde miktarıdır. Bu maddeye yeni atomlar veya moleküller eklersek, toplam kütle artar. Yani bizim bir şeyler eklememiz cismin içindeki madde miktarını arttırır. Bu konudan bahsederken dikkatli olmam gerek. Çünkü kütlenin evrensel tanımıyla açıklanamayan ayrıntılar da var. Fakat şu anda detaylara girmemize hiç gerek yok. Bir başka tanımı da şöyledir. Bir cisim ona etki eden kuvvete nasıl karşılık verir? Bunu Newton'un ikinci kanununda öğrenmiştik. Bir cisme etki eden kuvvet sabit ise, cismin kütlesi arttıkça, ivmesi azalır. Aynı şekilde, kütle azalırsa da, ivme artar. Bir madde, bir kuvvete nasıl karşılık verir? Kütlesi az olan bir cisim, aynı büyüklükteki kuvvetin etkisiyle, daha fazla kütleli bir cisme göre, daha fazla ivmelenir. Ağırlık, yerçekiminin bir kütle veya cisim üzerine uyguladığı kuvvettir. Şimdi bu iki kavram arasındaki farkları gözden geçirelim. Mesela, ben dünya üzerindeyim ve kütlem 70 kilo, kilogram. Beni oluşturan 70 kiloluk madde var ama ağırlığım 70 kilogram değil. İnsanlar sıklıkla ben 70 kilogram ağırlığındayım der. Hatta 70 kiloyum derler. Bu konuşmada bir fark yaratmaz ama işin teknik yönü böyle değildir. Çünkü ağırlık, Dünyanın çekim kuvvetidir. Daha doğrusu yer çekimi ivmesinin benim kütlem üzerine uyguladığı kuvvettir. Dolayısıyla benim ağırlığım dünyanın çekim kuvvetine eşittir. Umarım yer çekimi hakkındaki videoyu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Dünyanın yer çekimine yer çekimi kuvvetine F F diyelim. İki cisim arasındaki çekim kuvvetine de büyük harfle G diyoruz. Bu kuvvet evrensel çekim sabitidir. Evrensel çekim sabiti. Birinci cismin kütlesi ve ikinci cismin kütlesinin çarpımını cisimler arası uzaklığın karesine bölünmesiyle bu F kuvvetine bulabiliriz. Dünya üzerinde bu formülü uygularsak birinci kütle dünyanın kütlesi. Ve uzaklık da Dünya'nın merkezinden yüzeyine olan uzaklıktır. Çünkü şu anda yüzeyin hemen üzerindeyim. Yani yeryüzündeyim. Bu işaretlediğim kısım sadeleşir ve buna küçük g denir. Burada sayıyı yuvarlıyorum. 9.8 metre bölü saniye kareye eşittir. Dünya üzerindeki bir cismin ağırlığı küçük g çarpı cismin kütlesine eşittir. Benim dünya üzerindeki ağırlığım 9.8 metre bölü saniye kare çarpı kütlem, yani 70 kilo olacaktır. Bu da 9.8 metre bölü saniye kare çarpı 70 kilogram. Hesap makinemizi çıkaralım, bir saniye. Eşittir 686. Ve sonucun birimi de kilogram çarpı metre bölü saniye kare, yani newton'dır. Sonuçta benim ağırlığım dünyada bunu söyleyen insan pek bulamazsınız, 686 newton'dır. Farkındaysanız bu benim dünyanın yüzeyindeki ağırlığımdır. Çünkü bildiğiniz gibi ağırlık bir kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine bağlıdır. Eğer başka bir yere, mesela Ay'a gidersek, keşke. Ağırlığım değişir. Ancak kütlem sabit kalır. Bu benim dünyadaki ağırlığım. Ama bir de Ay'daki ağırlığıma bakalım. Aslında buna videodan önce bakmadım ama duyduklarıma göre, daha önce duyduğuma göre, aydaki yerçekimi kuvveti dünyadakinin kabaca 6'da 1'iymiş. Buna göre aydaki ağırlığım, dünyadaki ağırlığımın yaklaşık 6'da 1'i olacak. 1 bölü 6'sı olacaktır. Dolayısıyla 686 çarpı 1 bölü 6, yine hesap makinemizi çıkaralım ve yaklaşık cevabımız yaklaşık olarak 114 Newton çıkıyor. Burada vurgulamak istediğim nokta, ağırlık bir kütle üzerindeki yer çekimi kuvvetinin oluşturduğu bir değerdir. Bu nedenle de değişik yer çekimi koşullarında, farklı gezegenlerde, aynı kütledeki maddenin ağırlığı değişiyor. Aslında yüzeyden yukarı çıktıkça bile ağırlığınız ölçülemeyecek derecede de olsa azalıyor çünkü dünya yüzeyinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Dünya, mükemmel bir küre olmadığı için, yani biraz eliptiktir biliyorsunuz, elips gibidir. Dünyanın farklı yerlerinde bile ağırlığınız çok az da olsa farklı olur. Mesela kutuplardaki ağırlığınızla, ekvatordaki aynı değildir. Buna karşı kütleniz hiçbir koşulda değişmez. Tabi içinizde nükleer bir reaksiyon gerçekleşmiyorsa. Kütleniz bulunduğu yere bağlı değildir. Şimdi, Hey, bu kilolar Newton'lar beni ilgilendirmiyor, ben Amerika'da yaşıyorum ve biz Amerika'da pound kullanırız diyebilirsiniz. Pound da bir ağırlık birimdir ve kullanılması uygundur. Ben 160 pound'sam ki bu benim ağırlığımdır, kütlem değil, 160 pound benim kütleme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Bu durumda, pe peki kütlem ne diyebilirsiniz? İngiliz sistemini ya da diğer adıyla emperyal sistemi kullanıyorsanız, kütle biriminiz, bunu pek çok kişi bulmaz, slug'dır. Emperyal sisteme göre kütlenizin ne kadar olduğunu merak ediyorsanız, bu şöyle hesaplanır. Ağırlığınız 160 pound'dur. Ve formülü kullanırsak, bu arada emperyal sistemdeki g, 9.8 metre bölü saniye kare değil, 32 feet yani ayak bölü saniye karedir. Ki bu da dünya yüzeyindeki yer çekimine bağlı ivmedir. Metre ve saniye yerine feet ve saniye cinsinden çarpı slug cinsinden kütlenizdir. Şimdi buraya hesaplarsak iki tarafı da 32 feet bölü saniye kareye böleriz. Sağdaki 32 feet bölü saniye kareler sadeleşir. Hesap makinamızı çıkaralım. 160 pound bölü 32 feet bölü saniye kareyi hesaplayalım. Ve sonuç 5. Sonucun birimi pound çarpı saniye kare bölü feet'tir. Ve bu da kısaca slug, slug'a eşittir. Yani ben 160 pound ağırlığındaysam kütlem 5 slug'dır. Ve eğer kütlem 70 kilogramsa ağırlığım 686 newtondur. Umarım bu video konuyu kafanızda biraz daha netleştirmiştir. Hoşçakalın.